Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim. Borsa battı, bitti, borsa pahalı. Gerçekten bu söylemler doğru mu? Bunlara kendimce cevap verme gereği duydum. 2-3 gün borsa eksi yazdı mı vay efendim ayıya girdik artık işler tersine döndü yabancı yatırımcı kalmadı bu fiyatları bir daha zor görürüz satın kaçın gibi laflar etrafta dolanıyor her şeyden önce bir düşüşü anlamaya çalışalım Biz 30'dan bazı hisse senetlerinin grafiklerini gezelim dikkat edin lütfen hacimlere dikkat edin bakalım karşımıza ne çıkacak sadece hacimlere bakıyorum Birkaç hisse haricinde hep düşüş hacimsiz satışlar. Tabii ki de bu hacim yok fiyat çok düşmeyecek demek değil. Ama düşüş hacimsiz. Burada bir örnek vermek istiyorum. Bizde 30'dan bağımsız olarak. Papillonisi senedinin grafiğine bakalım. Hacimsiz olan düşüşler fiyatı yarıya kadar indirmiş. Mart 2021'de Ocak 2022'ye kadar sonra hacimle desteklenen bir yükseliş fiyatı çok kısa bir süre içerisinde iki katına çıkartıyor. Bu kadar düşer mi düşmez mi bunu tabii ki bilemem ama düşüş hacimsiz yani hisse fiyatları düşmek istemiyor. Bu da benim aklıma düşüşün tek kaynağının tahtacılar olduğu yönünde bir düşünce getiriyor aklıma. Tahtacıların mal toplamaya yönelik bir satışı ile karşı karşıya olduğumuz kanaatindeyim. Borsa için temennilerim de beklentilerim de hep yukarıya doğru. Bunu biliyorsunuz zaten bu konulara tarafsız bakmıyorum. Onu da biliyorsunuz. Borsa candır. Borsa hep yukarı. Devam edelim. Şimdi borsa battı, bitti, gitti mi? Bunun cevabını şöyle bir bulmaya çalışalım. Yabancı yatırımcı kaçtı, borsa battı, bitti, gitti şeklinde anlamsız söylemleri şu sıra çok duyuyorum. Yıllarca yabancı yatırımcı vardı da ne oldu? Hadi onlar endeksi yukarı çıkartmış olsunlar. Yabancılar var dedikleri zamanlar endeks 200'den 1000'e. 10 yılda çıkmış arkadaşlar. Yani endeks 5 katına 10 yılda çıkmış. Yerli yatırımcı ise son 1 yılda endeksi 1000'den 2500'e çıkarttı. Biz bize yeteriz. Başkasına bel bağlamaya yabancı hissesine de alacak, borsayı yükseltecek diye beklenti içine girmek de yersiz. Toplum olarak zaten açığa satma huyumuz yok. Yabancı yatırımcı gelir 10 liradan satar hisseyi. Sonra geri 9 liradan toplar, o %11 kar elde eder, 9 liradan alıp 10 liradan satmış gibi para kazanır. Sen de 10'dan 9'a düştü, %10 zararını ne zaman telafi edecek diye gözünün içine bakıp durursun senin. Yıllardır bir kesim ki sevmediğim bir kesim durmadan hep aynı söylemler içerisinde. Ya borsa battı ya biri borsa yüzünden battı. Bu söylemlerle yıllardır insanları borsadan soğutmayı kendine görev edinmiş bir kesim var arkadaşlar. Halbuki para burada, para borsada. Neden olumsuz algı propagandası yapılıyor? Sebep şu, paranın yatırımla kazanılıyor olması ve borsanın da bu yönden güzel bir yatırım aracı olması. Tek sebep bu, istemiyorlar. Yani açık ve net, sen ol istemiyorlar. Neydi o şiir? Şairi de analım, Bedir Rahmi Eyüboğlu. En azından 3 dilde ana avrat dümdüz gideceksin. En azından 3 dil. Çünkü sen ne tarih, ne coğrafya, ne şu, ne busun. Oğlum sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun. Yani senin de otobüsü kaçırmanı istiyorlar arkadaşım. Bu kadar basit olan. Peki düşecek mi yükselecek mi? Bunu bilmem. Ama temennim de, beklentilerim de borsamızın hep değer kazanması. Bu beklentilerimi, düşüncelerimi ne değiştirir? Aslında pek de bir şey değiştirmez. Ama yine de bir karamsarlık hali bende ne zaman oluşabilir? Endeksin. Binli değerlerin altına düşmesi. Şimdi grafiği inceleyelim arkadaşlar. Grafikte biz düzeneksinin endeksinin aylık olarak en dipleri birleştirerek bir trend çizgisi çizdim. Pozitif yönde düşüncelerimin tersine dönmesi için bu trend çizgisinin altında değerlenmesi ve endeks değerinin kalıcı olması lazım. O da binli endeks değerleri altına düşmek demek. Şu dönemde illaki düzeltmeler olacaktır. Kar zarar kardeş. Kar yazdığı gibi zarar yazdığı günlerde olabilir. Ama daha önceden belirlenen zarar durdur fiyatlarınız yoksa zarar kesiyle işlem açmıyorsanız zaten düşüşler sizi endişelendirmiyor demektir. Zarar durdur ile işlem açtıysanız da zaten benim bu ticarette aldığım risk bu demek oluyor. Yani zararı durdurma yönünden bir çaba içerisine girmiyorsanız bu yönde işlem yapmıyorsanız sürekli alım yönünde hisse biriktiren biriyseniz de Hissenin fiyatının düşmesi zaten sizin için can sıkıcı bir durum olmaz. Aksine sevindirici bir durum olur. Çünkü ne kadar düşük fiyat o kadar fazla lot. Bu anlama gelmez mi? Demem o ki her %3 %5 düşte borsa battı bitti gitti diye felaket senaryoları düşünmek yerine bu düşüşlerde alınacak aksiyon ne olmalı? Ona kafa yormak bana daha doğru geliyor. Yine tekrarlayayım ben. Borsa candır. Borsa hep yukarı. Peki Borsa ucuz mu pahalı mı? Bu görecelidir ama kanalı takip eden arkadaşlar biliyorlar. Ben bakış açısı olarak herkesin baktığı gibi bakamıyorum olaylara. Şimdi kendi penceremden anlatacağım olayı. Borsanın ucuz mu pahalı mı olduğu hakkında yıllar içindeki asgari ücretleri baz alarak bir tablo oluşturdum. Her yıl Ocak ayı endeks fiyatlarını da içeren bir tablo yaptım ve ikisini karşılaştırdım. Dikkat edersen sonuççula Girene kadar bir asgari ücretli bir endekse denk ücret alıyor. Yani endeksin fiyatı 500 ise 500 lira alıyor. Endeksin fiyatı 1000 ise 1000 lira alıyor. Ama şimdi iki endekslik ücret alıyor arkadaşlar. Daha fazla endeks alabiliyor asgari ücret. Bunu yorumlama şeklim. Önceden bir tane alınan şey. Şimdi iki tane alınabiliyorsa aynı ücretle şu anda daha ucuz olduğu yönünde. Bu kadar. Ben bu şekilde düşünüyorum. Ve zaman içerisinde de beklentilerim endeksin 10 binlerin üzerine ulaşması. Dövizdeki paranın onda biri borsaya girse endeksin yanına 1 sıfır koy. O kadar net. Ben yine 2500'den 25.000'e demiyorum. 10.000 4 katlıyorum. Yani o kadar da zor imkansız bir beklenti gibi gelmiyor bana. hele ki bizim borsamız nerelerden nerelere geldi? Tabi bunu şu anki grafiklere bakarak açıklamak neredeyse imkansız ama hatırlayanlar bilir. Basamakların azaltılmadan önceki hali. Şimdi arkadaşlar bu kısmından sonra anlatacaklarım için altını çizerek söyleyeyim. Siyaset, siyasetçilerin işi. Bu kanalda siyasetin işi yok. Benim işim borsa. Toplumsal bir olaya verilecek bir tepkim varsa söylemezsem olmaz diyeceğim bir şey varsa söylerim geçerim. Ama bu siyasetle alakalı bir durum olmaz. Onu da bilin yani. Şimdi yıllardır içinde yaşadığımız coğrafyanın sorunu hep aynı. Aslında tek sorun var. Yaşam savaşı. Yaşam savaşından kastımsa gelecek kaygısı, işsizlik, ekonomi, sağlık, eğitim, adalet, işte herkesin bildiği, hepimizin de yaşadığı şeyler aslında. Ama bunlar yeni olan şeyler değil. Bundan 50 yıl önceki olan olaylar belki 60-70 yıl önceki gazete ile şu anki gazete manşetleri bile farklı değil. Bu yüzden de... Durmadan felaket senaryoları yazıp borsanın aşağı yönlü gideceğini söyleyen insanlara karşı buradan birkaç şey söylemek istiyorum. Gidip de borsa yönünde 10 yıl önce de 50 yıl önce de olan sorunlar halen varken borsaya bakış açım değişecek değil, borsa yönünden de enseyi karartacak değilim. Dış politikayla alakalı olumsuz düşünmeme sebep olacak bu yönde de dış politika yönünde de iç politika yönünde de değişen bir şey yok. 50 yıldır aynı, 100 yıldır aynı. Bu ülke kurulduğundan beri sıkıntılarımız aynı arkadaşlar. Benim dedemin sorunları, benim sorunlarım ve çocuğumun sorunları olacak ne yazık ki. O yüzden de borsa bu sebeplere bağlı olarak aşağı inecek gibi saçma sapan şeyler düşünmeyi çok yersiz buluyorum. Bu coğrafyada insanlar bir yaşam savaşı içerisindeler. Böyle dünyaya gözlerini açıyorlar. Uzadıkça budayın, kurudukça sulayın, bunları rahat ettirmeyin, gün yüzü de göstermeyin diyerek benim canım milletime, Ambargolar, yaptırımlar. Şimdi ambargolar Ecevit zamanı desek. Yaptırımlar, kassa yaptırımları falan günümüz desek. Yani değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Belki adı ambargodan yaptırıma döner. Ama bizim yaşadığımız sıkıntılar değişmez. Coğrafyada bu böyle. Yıllardır böyle. Ama borsa nereden nerelere geldi. Bir de siz de fark etmişsinizdir. 30-40 yıl önce çekilmiş bir filmi, 70-80 yıl önce yazılmış bir şiiri okurken günümüzü ne güzel anlatmış diyoruz. Peki ne de? Bu coğrafyada o sıkıntılar hiç bitmedi. Yeni de başlamadı. Kısaca dededen babaya, babadan çocuklarına kalacak nesiller boyu aktarılacak yegane miras bu sıkıntılar. O yüzden borsada karamsarlığa yer yok kanaatindeyim. Sorunlar hep aynı zaten. Değişen bir şey yok ki. Hani yeni bir şey olmuş gibi borsada fiyatlamalar, tepkiler falan filan. Ya biz Navtex zamanını atlattık ya arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Demek istediğim olay şu. Bir ülke Navtex'i ilan ettiğinde normalde bu güzel bir şeydir. Yani uluslararası bir platformda senin ülkenin tanınırlığı resmi olarak var demektir. Yani bu benim bakış açımda bu böyle. Ama Navtex'in süresi uzattı pat borsa aşağıya. Sadece bahane ne? Bahane gerekiyordu. Aa Navtex tamam bitti gitti. Yeni bir şey yok arkadaşlar. Borsa düşecekse düşüyor. Çıkacaksa çıkıyor. Ama geçmişten bugüne özellikle son 10 yıldır. Ciddi bir yükseliş trendinde. Sıkıntılar hep aynı dedik ya. Gelin hep birlikte şimdi birkaç tablo oluşturdum. Onlara göz atalım. Asgari ücretlinin arabildiği ekmek fiyatı ve miktarları tabloda görülüyor. Yıl yıl bunları internetten buldum. Siz de teyit edin lütfen. Hani merak eden arkadaşlar onlar da kendilerince araştırma yapsınlar. Yanlış eksik varsa da ben de düzeltmiş olalım. Asgari ücretli 1600 ekmek alıyor. Yıl 2015 900 ekmek alıyor. Şimdi yıl 2022 1214 ekmek alıyor. Şair ne demiş? Çok kötü günlermiş gibi en zamanlar bu zulüm bu sevda bitmezmiş. Niye böyle diyorum arkadaşlar? En kötü günlermiş gibi en güzel zamanlar akıp gitmiş. 1600 ekmekten bahsediyorum. 900 ekmekten bahsediyorum. Şimdi 1200 ekmek ve peki daha güzel ekmek yönünden kıyasladığımızda daha çok ekmek alabildiği asgari ücretinin yıllar yok muymuş? 1996 yılı neredeyse 3 ekmek alıyor. 1997 yılında 1500 ekmeği düşüyor neredeyse. Nerede bizim 1500 ekmeğimiz? Ben size söyleyeyim. Baştaki sebepler. Hep bir battı, gitti, bir kriz ortamı, bir insanların kaygısı, unsuzluğa yönlendirme. Şimdi iyi niyetli olarak yapanlar da var ama olayın özü şu arkadaşlar. Dünle bugünümüz arasında bir fark yok. Ama şunu da unutmayın. Bugün eğer ki dünden farklı bir şey yapmazsanız yarınlarınız düne benzeyecek. Biz bu yüzden dünden farklı bir şey yapmadığımız için yarın dünü yaşayacağız. Yine aynı senaryoları. 80 yıldır, 100 yıldır yaşadığımız senaryoları biz yine yaşayacağız. Bunu bilin yani. Şimdi size soruyorum. Her yıl borsa nerelerden nerelere geldi? Kriz var, şu var, bu var düşünceleriyle, borsa çakılacak, borsa dibi görecek söylemleriyle her yılı bu düşüncelerle geçiren insanlar borsaya girmediler, giremediler. Korktular. Ama gidenin arkasından baka kaldılar. Borsa uzun vadede hep yukarı gitti. Bir kesim sadece arkasından baka kaldı. Sonra da gelecek kuşaklara dedi ki vay işte bizim bir tanıdığımız vardı zamanında dediydi şunun listesini al dediydi bunun listesini aldı, dediydi. Şimdi o hisseleri alsak milyonerdik, milyarderdik falan filan. Çocuklarına sadece bunu anlatacaklar. Borsayı duyduydum ama ben hiç bulaşmadıydım. Keşke o günkü şartlarda çalıştığım şirketin hissesini bin liralık alsaymışım. Bu cümleleri kuracaklar. Ve haber başlıkları da yıllardır hiç değişmedi arkadaşlar. Enflasyon, pahalılık, yabancı borsadan çıkıyor haberleri. Artık aklınıza ne gelirse. Yani açın bakın 40 yıl önceki, 60 yıl önceki Gazete manşetleriyle, şimdi gazete manşetleri neredeyse birebir aynı. Borsadan yerli yatırımcıyı kaçırıp elindeki 3-5 hisseyi yok pahasına almaya çalışan tahtacılar, balinalar. Bana göre şu andaki düşüşün temel sebebi bu. Senaryo hep aynı. Dikkat edersen sen bu filmi daha önce de izledin. Bunlar geçmişte vardı, hala var. Borsa yönündense değişen bir şey yok. Borsa can. Borsa hep yukarı. Borsa her zaman ucuz. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı türünden değerlendirilecek paylaşımlar değil arkadaşlar. Bunlar sadece benim borsuya olan sevgim ve kişisel düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istememle alakalı. Yerli, yersiz, panik havası oluşturan insanlara, korku pompalayan insanların söylemlerinden uzak durun. Zaten duracağınız yeri biliyorsanız, toplu çalışıyorsanız, korku pompalayan insanların sözlerine gerek yok. Öbür türlü her fiyattan hisseyi topluyorsanız da, Uzuncuysanız, uzun vadeli yatırım yapıyorsanız da yine bu korkuların yeri yok. Çünkü herkesten çok fiyatların düşmesi sizin işinize geliyor. Fiyat düştükçe daha fazla mal demek. Olay bu arkadaşlar. Sağlıcak bakalım. Tüm borsa severlere bol kazançlar diliyorum.